geliyorum geliyorum haa aldım aldım adam havada havada vuruyor lazlı abici ya Boş, jingamitte bir şey var ha ben size söyleyeyim. Tamam sesini aldım. açtı. bizim adamı ya. Dört numara bak benim altında birisi var haberin olsun balonun altındaki demirde. Şu an kimse görünmüyor. Buradan bana göstermiyor. Bak buraya adam benim geldi. Benim... Bir tane Yok abi ha tamam, Arap gitti arkadaşı geldi hmm. arkadaşı da gitti jingaming şurada hadi görüşürüz jingaming baygın baygın yumurtasanız onu yumurtasanız ona. Kilo adam bıraktım Bak burada sadece bir kişi kaldı da benim altındaki büyük ihtimalle. Şu an üç kişi görünüyorlar da... Evet. Kanka bak burası alan iç. Yani bunlar geri atlayabilir haberiniz olsun dikkat edin. Bak bir kişi geldi bile. Geldi bir kişi bak biri benim altında, ikisi de benim burada. bak. Birisi bunun altında, birisi de benim tam altında. Aynen işte o şeyde, demirin altında onu alabilirsiniz. Tamam gitti. Bak. Nereye de burada? Yok burada Vurdu beni bak tam burada İşaretimde 1 numara şey var mı? Fırlatıcı var mı sende kanka? Beni gelip alsana buradan fırlatıcı varsa. Fırlatıcıyla alırsınız beni buradan yani. Rahat. 4 numara sende aşağı atlarsam ölürüm. Şu kenara biriniz fırlatırsanız kendinizi beni alırsınız rahat rahat. Sağınızda bak. Tamamdır. Tamamdır. Tamamdır. Hayır hayır ölürüm direkt ölürüm. Biriniz biriniz kendinizi buraya fırlatmanız lazım. Ömer kendim. Hadi biz. Karga o geldi, geldi. Yani. geldi. Şurada bir yerde bak. Öleceğim, öleceğim. Zaten canım kalmadı sen git bizim adamın yerine git bizim adamı yardım et sen yok yok kanka canım kalmadı zaten öleceğim ben mecbur öleceğim sen git bizim şey adamı sen git bizim adamı kurtar sen geri geleceğim zaten kancaya. geri geliyorum ben oraya Niye bu Alırız onları. dikkat et başlar. Evet. Bak adam şurada tam bak, içeride adım yerde. Dur pardon. Orada bak araba var bir de şey taş kurdu. Almıştır. Haberin var mı? Yok. Adam nerede olduğunu gördün değil mi? Bak önde şey var kanka. evet evet tam evet bir tane de arkadaş var onun arkadaşını <Gülüyor> vurdum birkaç kez birkaç kez, bir kez daha vurdum canı yok şu an kanka canı yok o adamın o kadardım sana Baycam zaten de bir daha gösterse baycam olur. Aldın onu? Şu an arkadaş da geldi beni aldı şurada arkadaşlar. Arkamdan. Geldi. Biliyordum bir tanesinin arkamı geldi. Arabanın bu tarafında, kayanın bu tarafına geçti. Sen kaç buradan kaç? Ben son ayakkabını yuvuz takacağım. Gülük, yazıcın böyle. İlk akşam tattın